Merhaba arkadaşlar, ben Kenan. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde Altı Büyük Muhalefet Partisi'nin 28 Şubat tarihinde açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistemin maddelerini eleştireceğiz, maddelerini konuşacağız. Neler daha iyi olabilirdi, neler yanlış olmuş bunlar üzerine değineceğiz. 20-25 küsür madde var yanlış hatırlamıyorsam. Ben de neredeyse çoğunu bilmiyorum. Hani bir iki tanesine göz gezdirebildim Twitter'da ve onları sizlerle beraber yorumlamak istiyorum. Daha doğrusu hani bir iki tanesini sadece gördüm. Geri kalanını da hep beraber yorumlayalım istiyorum. Şöyle ki neredeyse böyle bir içerik hiç görmedim ben. Twitter'da herkes şey modunda. Aa işte ne güzel. E, muhalefet partileri toplanmış. altı büyük parti süper falan. Demokrasi falan. Ya iyi hoş tamam da metinleri biraz bakalım. Maddelere biraz bakalım göz atalım. Neler daha iyi olabilir. Neler yanlış. Neler saçma gibi gibi. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Dediğim gibi maddeleri şu an beraber yorumlayacağız yani. Hatta bunu bir Twitch'te canlı yayın açarak yapmak istemiştim ama. Birkaç teknik problem yaşadı o yüzden YouTube videosuna dönüştürüyorum. Fakat buradan da duyurusunu yapmış olayım. Yakında Twitch yayınlarında böyle yorumlamalar falan filan olacak. Twitch'e de beklerim. Diyim ve ilk maddeye geçeyim. İlk maddede bizi seçim barajının %3'e düşürüleceği karşılıyor. Şimdi şöyle ki %3 esasında büyük bir oya tekabül ediyor. şöyle bir küçük bir matematik hesabı yaparsak 2018 genel seçimlerinde 60 milyon insan sandığa gitmişti. Bu 2023 önümüzdeki 2020 seçimlerinde bu sayının 64 milyon olacağı tahmin ediliyor. Tabii elbet elbette o 64 milyonun içinden işte oy kullanmaya gitmeyecek olanlar, protest o hareketlerde bulunacak olanlar olacaktır fakat hani 10.000 20.000 insan olur belki hani tam onu bilemeyeceğim fakat o yüzden 64 milyon olarak alacağım sayıyı hesaplarken 64 milyonun yüzde birini bulmaya çalışırsak 640 bin yapar 640 bin oy yani yüzde 3'ünü bulmaya çalışırsak da 640 bin çarpı 3 1 milyon 920 bin oy olması lazım yanlış hesaplamadıysam yani 2 milyona yakın 1 milyon 920 bin tam. Böyle bir oyu alabilen parti zaten bence benim görüşüm bu arada onun da uyarısını yapayım bu videodaki her şey benim görüşüm eminim ki sizin görüşünüz farklıdır farklı olabilir birbirimize çatışırız ee, bu konuda yorum yazabilirsiniz yani çatışırız derken de saygı kurallarını geçmeden çatışırız ee, farklı bir görüşünüz varsa yorumlarda yazabilirsiniz %3 dediğim gibi gayet iyi bir oy sayısı ve kesinlikle meclise girmeli. Neden? Şimdi arkadaşlar biz Almanya gibi Almanya halkı gibi yaşamayı isteriz değil mi Almanlar gibi? Ne de olsa adamların e, gayri safi yurt içi hasılası neredeyse bizim 2-3 katımız, belki de 3,5 4 katımız. E, i̇yi bir sanayileri var. Ne bileyim, eğitimleri iyi falan filan. Böyle neredeyse Türkiye'deki bütün sorunlar orada yok. İşsizlik sorunu yok falan. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Elbette ki sıkı çalışarak. Fakat bunlardan bir diğer maddede, başar başarma sebeplerinden bir diğer maddede, demokrasileri. Şimdi Almanya'da da seçim barajı yanlış bilmiyorsam düşük, böyle %1 bile olabilir hatta. Bizim de %3'e düşürmemiz demokrasimiz açısından iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an yanlış hatırlamıyorsam %7 mine seçim barajı, %7'den 3'e düşürülecek gördüğümüz gibi. Yani bu madde mantıklı, olumlu karşılayabileceğim bir madde benim düşünceme göre. İkinci maddeye bakarsak burada da en az %1 oy alan siyasi partilerin hazine yardımı almaya hak kazandığı yazıyor. Bu da demin hesaplamıştık 640.000 oya tekabül ediyor ve bu da gayet geçerli yeterli bir Oysa ise bir parti için böyle hazine yardımları önemli çünkü eğer siyasi partiler fon bulamazsa bildiğiniz gibi siyaset pahalı bir olay ne de olsa hani mitingler düzenlemeniz gerekir ne bileyim benzinin litresi bile 16 lira olmuşken otobüsle şehir şehir, şehir dolaşmanız falan gerekir eğer gerçekten idealleri olan bir partiyseniz veya çeşitli, çeşitli akademisyenlere raporlar yazdırmanız gerekir ülke yönetim için gibi gibi, gibi. bunlar hep paradır yani eğer siyasi partiler para bulamazlarsa çoğunlukla çıkarcı iş adamlarının, oligartların, mafyaların falan hedefi oluyorlar. Oradan fon buluyorlar ve eğer yeterli sayıda meclise girebilirlerse de o iş adamlarına ayrıcalık sağlıyorlar gibi gibi gibi. Bu böyle yolsuzluk şeyi bayağı bir uzun büyüyor. O yüzden ben partilerin Devletten yardım almasının, sadece devletten yardım almasının en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Tabii 3-5 hani kendi seçmenleri de bağış yapar falan ama böyle milyon lira, milyon dolar seviyesine geldiğimiz zaman devlet yardımı daha mantıklıdır, daha temiz, şeffaftır. E %1 oyda 640 bin, şey, %1 640 bin oy yapıyor, 640 bin seçmen yapıyor ve benim için yeterli yani. E, üçüncü şeye bakacak olursak, Torba kanun uygulamasına son verilecek. Kesinlikle doğru. Torba kanunu kısaca anlatmam gerekirse bu normalde parlamenter sistemlerde böyle ee, hız, işleri yasa çıkartımını hızlandırmak için bulunmuş bir sistemdir. İşte efendime söyleyeyim 4-5 tane böyle yasa vardır, kanun vardır. Bunları torba kanunu atarsınız ve sadece bir oylamayla geçer. Ama AKP hükümeti bizi bu konuda da şaşırtmayarak bu konunun da bir açığını bulmuş ve faydalanıyor. Şöyle ki böyle içerisine böyle 10 15 tane normal yasa koyup bir tane yasayı sırf böyle özel bir insana çıkar olması için koyuyor. Bunlardan örnek vermem gerekirse en somutu Alaattin Çakır meselesidir. Ala Çakır çakıcıydı tabi Alaaddin, Alaaddin Çakıcı Alaaddin Çakıcı bildiğiniz gibi bir mafya lideri ve kendisi aftan af hakkı kazanarak çıktı aftan yararlanarak çıktı ve ne resmen o af ona özel yazılmış gibi bir şeydi hani eğer konuyla ilgilenenleriz varsa bilir zaten ve o af da böyle bu şekilde bu açıktan faydadan bulunarak geçirilmişti o yüzden torba kanunun Uygulamasının bitirilmesi bence mantıklı. Ne de olsa milletvekilleri yani çalışıyorsunuz abi 40 bin 50 bin lira maaşınız var oturun her yasayı kanunu inceleyip her yasaya ayrı evet hayır diyin. yani çok da bir zor bir iş yok hani elini kaldırıyorsun evetse hayır kaldırmıyorsun falan o yüzden torba kanun suistimal edilen bir konuydu bitirilmesi mantıklı olacaktır bence. Dördüncü maddeye geçecek olursak da karşımıza Cumhurbaşkanı'nın veto etkisine son verilmesi çıkıyor. Bence bu da çok olumlu bir madde. Şu ana kadar dört madde inceledik. Dördü de bence olumluydu. Ee, zaten yani cumhurbaşkanı veto etkisini biraz anlatmam gerekirse, hani bir konuda bir yasa çıkarılacak ya da bir adım atılacak devlet politikaları yönünde. Cumhurbaşkanı onu veto ediyor ve bitti. Asla atılmıyor. Veto sebebi neydi? Daha iyi bir önerisi var mı falan? Hiç bunlar sorulmuyor. Direkt veto ettim bitti. Ya kardeşim Türkiye birden büyüktür, sen neden Türkiye'nin yönetim için bir hususu direkt sebepsiz, neden siz ya da yerine daha iyi bir şey koymadan veto ediyorsun derler adama. Belli ki muhalefet partileri de bunu demiş ve bu yetkinin kaldırılacağı konusunda anlaşmışlar, mantıklı. Beşinci maddeye geçelim. Hükümet başbakan ve bakanlar hakkında gen soru verme yetkisi tanıyacak. Şöyle ki gen soru nedir onu açıklayayım öncelikle. E, TBMM'deki milletvekilleri birleşip işte belli bir sayısı var onun tam bilmiyorum hani 4-5 vekil hani örnek vereyim birleşip bir gen soru veriyorlar. Gen soruda bir soru ama o sorudan e, soruşturma açılabilir sorunun verildiği makama ve sorunun verildiği makam soruyu cevaplamak zorunda. Şöyle düşünün diyelim ki ben başbakanım siz de bir vekilsiniz. Bana gen soru veriyorsunuz işte ne kadar vekil gerekliyse artık toplanmışsınız veya belki de bir vekil de verebiliyor olur. bilmem onun detayları zamanla ortaya çıkar. Diyorsunuz ki işte Kenan Sürmeli'nin gemicikleri var mıdır? Mesela hani tabi bunu daha yasalara uygun hani kanıt falan koyarak soruyorsunuz. O soru bana geliyor ya gen soru. Cevaplamayacağım deme hakkım yok. Cevaplamak zorundayım ve yeterli bir cevap veremezsem kanıtlarım olmazsa kendimi savunamazsam gibi gibi gibi soruşturma, kavuşturma falan açılabilir. Kesinlikle çok mantıklı. Zaten biz ne istiyoruz? Şeffaf siyasetçiler istiyoruz. Temiz siyasetçiler istiyoruz. Yolsuzluğa bulaşmamış siyasetçiler istiyoruz. E temiz olan siyasetçi her soruyu cevapla ne de olsa bir kirli olayı yoktur diyorum. Bu maddede mantıklı. Altıncı madde. Şimdi bu madde ilk bir gördüğümde ilk gördüğüm maddeler arasındaydı. Bir oha falan oldum ama e, ki çoğu kişi de büyük oha olmuştur. Ama burada arkadaşlar şöyle bir konu var. E, seçtiğimiz insan 7 yıl boyunca olmayacak başta. Yani daha doğrusu nasıl anlatsam. E, seçim 7 yılda bir olmayacak. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olacak. Başbakan seçimi yine olması gerektiği gibi sanıyorum 4 ya da 5 yılda bir. Tekrarlanacak bildiğiniz gibi parlamenter sistemlerde iki yönetim kolu vardır iki makam vardır Bir başbakan bakanları ve ülkenin genel yönetimini denetler bir diğeri de cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı daha sembolik bir makamdır Türkiye'nin de tarihine bakacağımız zaman biliyorsunuz 2017'den öncesi parlamenter sistemdi işte mesela başbakan şeydi Abdullah yok Recep Tayyip Erdoğan'dı cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü bir zamanlar 2014'ler falan herhalde yanlış hatırlıyor olabilirim 2013'lerde olabilir Ha ülke yönetilen Recep Tayyip başbakan yani Abdullah Gül daha böyle hani ee, ...ne bileyim ziyaret işleri falan. Aslında hani bir olayı yönetimde pek etkisi olmayan bir makam. Şimdi diyeceksiniz ki madem yönetimde etkisi yetkisi yok. Neden var? O kadarını bilmiyorum. Aranızda hukukçu arkadaşlarım varsa, bu konuda yetkinliği olan arkadaşlarım varsa... ...cevaplarlarsa sevinirim. Almanya'da da durum böyle mesela. Almanya'nın bir cumhurbaşkanı vardır, bir başbakanı. zamanda başbakan kimdi? Angela Merkel'di. Biz hepimiz onu tanıyoruz. Ne de olsa o yönetiyor çünkü ülkeyi. Basına çoğunlukla çıkıyor Fakat bir tane de başbakan vardı onlar da isim farklı, onlar başbakan'a şans söyleye falan diyorlar. Öyle küçük farklar da var. Yani cumhurbaşkanının görevi 7 yıl olacak. Cumhurbaşkanı da zaten çoğunlukla tBMm seçer, hatta her zaman TBMM'ye seçer. Yani başkanlığa biz geçmeden önce hep durum böyleydi ve TBMM 7 yılda bir cumhurbaşkanı seçecek. Biz başbakan seçeceğiz, o da 4-5 yılda bir. Diyeyim ve bu madden hakkında görüşümü söyleyeyim. Dediğim gibi yani. O, olsa da olur, olmasa da olur bir konu. O yüzden 7 yılmış, 6 yılmış, 8 yılmış pek benim umursadığım bir konu değil. Ne de olsa yönetime pek katkısı olmayan bir şey dediğim gibi yani. Çok tabii bu maddeyi değerli, bu maddede nötrüm hani. İyi olmuş falan da demem, kötü olmuş da demem. Normal nötr bir madde. E, 7. maddemizde Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem için seçilecek. Şimdi burada kafa karışıklığı var bakın. Hani deminki maddeye bir dönelim ne diyordu? Cumhurbaşkanının görevi 7 yıl olacak. Hani 7 yıl. Burada ne diyor? Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem seçilecek. Hani şimdi burada acaba şey mi demek istiyor? 7 yıl seçildi, 7 yıl sonra bir daha seçilemeyecek mi demek istiyor? Yoksa hani bir dönem 7 yıl olacak, başbakanla 7 yıl çalışacak mı demek istiyor? Büyük ihtimal ikincisini demek istiyor. Yani şey, daha doğrusu birincisini. Bir dönem seçilecek ve bitti. Yani diyelim ben Cumhurbaşkanı seçildim TBMM tarafından, 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanı olacağım, bir daha seçilemeyeceğim. Bunu demek istiyorsa eğer, hani doğru anladıysam ki doğru anladım büyük ihtimal. tabii iyi bir şey. Ne de olsa bildiğiniz gibi arkadaşlar güç yozlaştırır, mutlak güç kesin yozlaştırır diye bir söz var. Olmaya da bilir, belki de ben uydurmuşumdur olsun. Hani bir insana böyle mutlak yıllar boyunca güç verdiğiniz zaman o insan yozlaşıyor. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın da yozlaşmasının en büyük sebeplerinden birisi. Kendisi 20 yıldır büyük bir güce sahipken 2017'de bir de mutlak güç defter aldı, başkanlık sistemini aldı ve yozlaştı. Bu yüzden bir dönemde sınırlı kalması siyasetçilerin, insanların, cumhurbaşkanların, cumhurbaşkanlarının yozlaşmaması adına olumludur diye düşünüyorum. Şimdi 8. maddeye geçiş yapalım. 8. maddede bize Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişkisinin kesilmesi ve görevi sona eren Cumhurbaşkanı'nın devamı çıkmamış ama şey yazıyor büyük ihtimalle. Bir daha siyasete katılmaması var maddelerde yazıyor büyük ihtimal ve bu maddede de o yazıyor. Şimdi şöyle ki kesinlikle çok mantıklı. Ne de olsa şu an aktif Cumhurbaşkanımızın mesela partisiyle maalesef ilişkisi kesilmedi. AKP ile ilişkisi kesilmedi ve bu yüzden ne oldu? 128 milyar doları eritti mesela. Sırf ne için? Genel seçimlerde pardon yerel seçimlerde belediyeleri AKP'ye kazandırmak için. ki kendisi zaten hani normal Cumhurbaşkanı olmasa da böyle bir şey yapması çok yanlışken bir yandan da bir cumhurbaşkanı iken ülkenin kaynaklarını kendi partisine bu denli aktarması, kendi partisinin başarısı için bu denli aktarması inanılmaz yanlış bir olaydı. Eğer cumhurbaşkanı partisi ile ilişkisini, ilişkisini keserse seçildiğinde bu çok önemli ve mantıklı bir hareket olur. Devamında da görevi bittiği zaman siyasete katılmaması yazıyor. Bu da çok doğru. Aktif siyasete katılmaması lazım. Çünkü bitmiş yani dönemi sonlanmış artık. Ve tekrardan siyaset yaparak kafa karıştırmacalar falan. Yani hoş, hoş durmaz. Çünkü diğer ülkelerde bu durum böyle. Bittiyse artık... Ya emekliliğe çekilirler ya dünyayı gezerler ya kendilerine bir e, bir, şey, bir şey uğruna adarlar falan hani çoğunlukla böyle olmuştur mesela şimdi Merkel'in Almanya'da görevi bitti artık emekli oldu Siz, sizce tekrar bir parti kurup şunu bunu yapar mı ya da ne bileyim bir dernek kurup siyasi faaliyetlerle bir şeyler ya olmaz değil mi yani bizde de o durum olmaz olması gerekiyor diyelim ona geçelim. O hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı bakan başkanlığında bakanlığında değil Cumhurbaşkanı başkan toplanan Bakanlar Kurulu'na ait olacak ve devamında da tBMm'den onay alınacak yazıyor çok doğru. Biliyorsunuz OHAL şu an sadece bir kişinin isteğiyle ilan edilebiliyor. O da Cumhurbaşkanı. Kesinlikle bu yanlış. Bakanların toplanması lazım. o hale gerek var mı? Gerek yok mu? OHAL olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Gibi sonuçları uzunca tartışmaları lazım. Ve çıkan karara göre TBMM'den yani milletvekillerinden onay almaları lazım. Bence mantıklı olan budur. E, bencesi yok hatta bu işin. Kesinlikle %100 mantıklı olanı budur. Çünkü dediğim gibi Türkiye birden bir bakın birden büyüktür ve bir kişinin kararıyla o hal falan alınmamalı. o haline onu da anlatmam gerekirse biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 darbe sürecinden sonra darbesinden sonra daha doğrusu darbe süreci bitmişken e, ilan edilmişti o hal işte yani belli başlı hukuk falan hızlandırdı daha hızlı böyle tutuklamalar yapıldı falan o tarz hukuki konuları var ama genel olarak OHAL ne zaman ilan edilir bir savaş durumunda ilan edilir gerçek bir krizde büyük bir krizde ilan edilir ve bu tabi ki bir kişiyle değil bakanlarla vekillerle konuşarak tartışarak ilan edilir o yüzden bu maddede bana bayağı bir mantıklı geldi. 11. OHAL kanun hükmünde kararnamelere hukuk sistemine yer verilmeyecek. Şimdi KK HHK ee, bilineniz gibi şu an günümüzde FETÖ'cüler falan kullanılıyor o da ne oluyor kanun hükmünde kararnamelerle direkt işten çıkarılıyor falan hani suçlu olduğu ispat olunmadan direkt çıkarılıyor gibi gibi gibi direkt sorgusal oluyor falan bir zanlı suçlu olduğu ispatlanana kadar masumdur gibi bir şey var söz var hukukta ama işte KHK diyor ki hayır geçerli belli deliller varsa direkt suçludur. Ee, i̇şte evinde arama yapılabilir, işinden alınabilir gibi gibi gibi bu OHAL döneminde oluyor. İşte demin bahs bahsetmiştim ya OHAL'in sebebini hani işleri hızlandırmak için falan. Normalde işler daha yavaş gider. Çünkü o insan önce bir savunma hakkı vardır. Avukat tutar, savunur falan filan. Ama OHAL olduğun zaman direkt seni yakapatıça alıyorlar diyebiliyorum. Tabii yanlışla bile olabilirim. Lütfen konunun ilgilileri beni Aydınlatsın aşağıda yorumlarda deyip 12'ye geçeyim ama maddeyi o şey yapayım eğer e, yorumlayayım eğer dediğim gibi ise yani mantıklı bence çünkü o hal var tamam ama yani bunu suistimal ederek karşı taraftan düşünceleri kullanmak yanlış. Şimdi yanlış anlamayın beni karşı taraftan düşünce derken FETÖ'cülerden bahsetmiyorum. Teröristlere tabii ki de yapılması gerekenler belli. Ama tutup da bunu suistimal ederek biliyorsunuz neler yaşandı. İnsanlar sadece muhalifler diye de içeri alındılar o hal döneminde. Bunları da unutmuş değiliz yani. Bu şeye hukuksuzluğa son verilmeli diye düşünüyorum. Ya zaten eğer ülkenizde işleyen ve satılmamış, satın alınmamış bir hukuk varsa yok OHAL'miş, hızlandıracakmış, yok KHK'miş bu tarz şeye de gerek kalmaz. Yok torbaya saymış falan gerek kalmaz. Bunlar hep işte sistemin çarkına e, çomak sokmaya çalışmak, açık bulmak ve açıktan yararlanmak. 11. madde böyle bir su içeyim ya su da yok içeri şey etrafta hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduğunu ilişkin anayasa hükmü kaldırılacak yazıyor büyük ihtimal. Çok mantıklı, aşırı doğru bir madde. Yani hakimler Adalet Bakanlığı'na bağlı ve bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı'nı da seçilen hükümet seçer. Yani şimdi durum böyle olunca hakimlerin atamaları o hükümetin ideolojisine yakın falan oluyor. Bu tarz şeyler yaşanıyor. Sonrasında da işte yaşananları zaten anlatmama gerek yok. Eminim benden iyi biliyorsunuz Türkiye'deki hukuksuzluğu. İnsanlar ee, hapse girme daha doğrusu insanlar demiyorum suçlular cezalarını Twitter sayesinde falan alıyorlar. Twitter'daki Gündemle, ile falan alıyorlar. Söyleyemedim bir türlü. Böyle olunca da ne oluyor? İşte problemler yaşanıyor. O yüzden anayasa hükmünün bu, bu konuya ilişkin anayasa hükmünün kaldırılması daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ilk eleştirimizi yapalım. Bakın 11. maddeye kadar eleştiri yapmadık. Şimdi burada bir eleştiri yapacağım. Devamında yeni hakimlerin nasıl atanacağına ilişkin bir açıklama yok. Yani ben buna sinir oluyorum ve bu muhalefet maalesef çok yüksek. Muhalefet diyor ki, işsizliği bitireceğiz. Peki nasıl? Nasıl, nasıl bitireceksin? Fabrika açarak mı bitireceksin? Ne fabrika açacaksın? O fabrikayı nereye açacaksın? Açacak parayı nereden bulacaksın? Bunlar yok. Diyor ki, işsizliği bitireceğiz. Yani muhalif bir insan olduğumu biliyorsunuz. Hani bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Gerek çektiğim videolar olsun falan. Yani Twitter, Instagram, her yerde muhalifliğimi biliyorsunuz. Fakat... Muhalefete, muhalefeti de aşırı fazla eleştiren bir insanım ben çünkü o, o kadar çok nokta var ki eleştirecek ve ayrıca AKP'ler gibi at gözlüğü takmadığımız için hani çoğu çünkü AKP'lerin çoğu at gözlüğü takıyorlar adamlar ya Türkiye'de çalıyor ama yapıyor diye bir söz var hani hırsızlık yaptığı belli biliniyor ama olsun yapıyor yaptığı da bir şey yok da hani kendini avutuyor böyle bir söz, söz varken bizim eleştiriler yapmamız taraflı tarafsız herkese eleştiriler yapmamız çok doğrudur. Kaldı ki zaten eleştiri bir insana bir kuruma verilebilecek en güzel hediyedir. Ben mesela eleştirilerden ders çıkaran bir insanım. Ben eleştirildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Eleştirilen yönümü düzeltmeye çalışıyorum. Böylelikle bir konuda artık... Hangi konuda eleştirildiysem mükemmel olmaya, çok başarılı olmaya daha da yaklaşıyorum. Bu konuda da muhalefeti eleştirmek istiyorum. Abi siz nasılını söylemiyorsunuz ya. Ekonomiyi düzelteceğiz. Nasıl? Ne yaparak düzelteceksin? Sığınmacıları göndereceğiz. Nasıl göndereceksin? Hangi kanunlarla göndereceksin? Falan. Altı doldurulmuyor sadece söz. E onu ben de yaparım. Yani siz muhalefet değil misiniz? Siz Türkiye'nin ne bileyim yeni yönetimine talip değilmişsiniz. Bu çok büyük bir görev yani. Yeni yönetimine talipseniz, e, yönetmeye talipseniz diyeceksiniz. Nasıl HOV kısmını diyeceksiniz. HOV ne yapacaksınız? Çok kolay bakın. iki farklı dilde de söyledim yani. Yeni hakimleri nasıl atayacaksınız? Nasıl sınavları olacak? Ya da ne bileyim hani tarafsız atamaya nasıl karşı duracaksınız? Falan filan. Burada yok. Eleştiri geldi. Hani madde güzel. Orayı bir açayım. Madde güzel. Evet doğru. Olması gereken ama altı doldurulmamış. Altı boş. Şimdi işsizliği bitireceğim. Söylemi güzel. Sözü güzel. Çünkü ülkemizde bir işsizlik var. Özellikle genç kesim. Bundan çok müzdarip bizler yani. Çok müzdarip biz. Tamam güzel bir söylem ama nasıl? Nasılı yok. Şimdi şöyle örnek vereyim. Bir futbol takımı var. Diyor ki... Avrupa kupasını kazanacağız. Tamam kazanın harika nasıl hani nasıl transferler yapıp kazanacaksınız ne bileyim nasıl bir maç ee, stratejisi izleyeceksiniz falan teknik direktörünüz nasıl çalışacak bunları sorarsınız değil mi? Yok sadece söylem boş. Anayasa mahkemesi yeniden yapılandıracak Al işte, eleştiri 2 bak ne güzel 11. maddeye kadar güzel gidiyorduk şimdi eleştiriler. Tamam, yapılandırılmalı kesinlikle. Çok haklı. Ama nasıl yapılandıracaksın? Yani ya da yapılandırılma yaptı, yapıldıktan sonra ne yapacaksın? Bayağı konuşamıyorum resmen sinirden. Çünkü bunlar çok önemli detaylar. Fakat şuna bak, yazmışlar. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. Abi yani nasıl önemli ya? Abi, abla, ablalar, abiler N Nasılınız önemli bu konuda yani? Bu daha eleştirdiğim bir madde. Söylemi güzel, evet. Ee, anayasa Mahkemesi... Kesinlikle yeniden yapılandırılmalı. Ama nasılı? İçi bomboş. Yani beton yok içinde anladınız mı? Temeli yok konunun. Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısı arttırılacak. Bak yine nasılı yok. Arttırılacaksınız. Şimdi arkadaşlar ee nasıl diyeyim? İdari 101 tamam mı? İdari 101 dersi vereceğim şimdi. Siz şirketinize bir eleman alırken veya bir Yönetici alırken neye bakarsınız, başarılı olmak isteyen bir şirketseniz eğer, yeteneğine, liyakatına bakarsınız değil mi? Cinsiyetine bakmazsınız, cinsel yönelimine de bakmazsınız, cinsel tercihine de bakmazsınız. Hani eğer zeki bir insansanız, zeki bir CEO'sanız, CEO'sanız bunlara bakarsınız. Şimdi cinsiyete bakmazsınız dedim. Burada resmen pozitif ayrımcılık var. Ve pozitif ayrımcılık kötü bir şey midir? Yok. Belli dönemlerde, belli anlarda iyi bir şeydir. Fakat bir yandan da yapıldığı kesime hakarettir. Neden biliyor musunuz? Burada şöyle bir izlenim çıkıyor. Yani ben bir kadın olsam, bunu okusam derim ki, ha, devlet bana diyor ki sen kadınsın diye erkeklerin gerisinde yönetimde kalmaya mecbursun. O yüzden biz suni olarak sizin sayınızı arttıracağız. Yani sen şunu yap. Sen şunu de kadınların da yönetici pozisyonlarında çalışabilmeleri için eğitimlerde bulunacağız de bak bak bunu şimdi 10 saniyede söyledim bunu oturun tartışın muhalefet değil misiniz yönetmek istemiyor musunuz işiniz bu değil mi tartışın sonrasında değil şimdi ne olacak mesela yani atıyorum bir kamu şirketi aklıma da gelmiyor sağ olsun AKP hepsini sattığı için ya diyelim ki A şirketi kamuya ait bir şirket yani yöneticisinin 5 erkek bir tanesi kadın sadece Devlet şey mi diyecek? işte kardeşim senin beş erkek şeyin var. Onlardan ikisini çıkart yerine kadın koy. Ne yaparlar biliyor musunuz? O iki erkek çıkmış gibi yapar gider eşini koyar. Kızını koyar, ablasını, annesini koyar, karısını, sevgilisini koyar. Yani sistemden açık bulmak istiyorsanız dolu. Önemli olan bu açıkları kapatmak. Şimdi söyleme bakın. Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısı artırılacak. Ya arttırılsın çok güzel bir şey ama sen eğer o kadına şey eğitim imkanı vermediysen. Düzgün bir eğitim arttırdığın zaman sunuyu bir şekilde al burada çalış dediğin zaman çalışamayacak ki daha yükseğe gidemeyecek daha ilerleyemeyecek ve her türlü yanlış olacak yani. Hani bilmiyorum fikrime katılıyor musunuz ama onun yerine şöyle bir söylemde bulunulsa deminde dediğim gibi. Kadınların da istihdamda oranının artması için dersler vereceğiz. Hani özel kurslar açın, dersler verin. Ne bileyim, İSMEC var mesela İstanbul Belediyesi'nin eğitim şeyi. bu İsmek böyle devlet çapında olsun, devletin eğitim şeyleri olsun. Kadınlar da yararlansın. Hani kadın ve erkeğin eşit olmadığı toplumlar, kadınların eşit ve çalıştırıldığı toplumlar tarafından yönetilirler. Şimdi çok güzel bir söz mesela. Orta Doğu'ya bakın. Kadın erkek eşit mi? Hayır. yozlaşmış bir zihniyet var. Kadın erkek eşit değil. Ve yönetiliyorlar. Kimler tarafından? Kadın erkeğin eşit olduğu Amerika tarafından mesela. Anladınız mı? Böyle büyük resme odaklanmaya çalışıyorum. Büyük resme odaklandığım zaman da görüyorum ki kamu yönetiminde kadın bıdı bıdı bıdı boş iş. Boş bir söylem. Popülist bir söylem. Altı doldurulmamış. Bu maddeyi de bayağı bir eleştirdim. Geçelim. Eğitim müfredatında ilkokul 1. sınıftan itibaren insan hakları ve kadın erkek eşitliği konuları konulacak. Çok güzel olması gereken. İlkokul gerçekten çok önemli ve kesinlikle bu tarz önemli derslerin konulması lazım. Ne bileyim, yani Japonya'da mesela böyle oluyor. Hani öğrenciler öyle ezberden önce, 2 artı 2 4 demekten önce ya da Ali Atabak demekten önce bu tarz önemli konuları, evrensel konuları öğreniyorlar. Bunun da bizim ülkemizde olması lazım ve güzel bir madde diyelim. Hatta bu daha da genişletilebilir yani. Daha bir sürü dünyada çocukları öğretmemiz gereken konular var. Daha da geliştirerek şey yapılabilir, daha iyi olabilir. Güzel bir madde. TRT ve Anadolu Ajansı bak işte yine yine eleştirdiğim aynı nokta. Bakın farkında mısınız? 15 madde okudum. Neredeyse eleştiri yapmamın tek sebebi içinin boş olması. TRT ya yapılandır T.R.T. kesinlikle TRT ve Anadolu şu an Anadolu Ajansı şu an hükümetin propaganda araçları yeniden yapılandır sadece hükümetin propaganda aracı olmaktan çıkart onları böyle devlet kanalı yap ulus kanalı falan filan ama nasıl yapacaksın mesela yok yani bu da sadece söylem yapılandıracağız nasıl bilmiyorum <gülüyor> aynen böyle geliyor benim aklımda canlanıyor evet sanayi kuracağız ne sanayisi bilmiyorum nereye kuracaksın bilmiyorum İşsizliği bitireceğim nasıl bilmiyor. Sığınmacıları göndereceğim nasıl onu da bilmiyorum. Sadece söylüyorum. Bu mu siyaset yani? Bu mu yönetime talip olmak? Şimdi giderim AK AKP'li ilan edilerim kesin ama neyse. Mülakat uygulamanı son vererek yazılı sınav sonuçları esas alınacak. Çok doğru. Mülakat uygulamaları bence zaten boş iş. Ha, tabi bazı konularda mülakat şart. Mesela itfaiyecilik ya da polislik, askerlik falan. Hani böyle fiziki mülakatlar lazım. Ama e, bilgisayar karşısında işler için ya da ne bileyim fazlasıyla fiziğin, e, bedenin olmadığı işler için yazılı sınav gayet yeterlidir. Çünkü mülakatta çoğu insanın başı yanıyor, böyle torpiller dönüyor. Ve çok... Üzücü bu konular yani düşünsenize siz daha iyi bir sınav notu yapmışsınız. Fakat kapalı kapılar ardında dönen ve amcasının, dayısının tanıdığı olan insanlar sayesinde eleniyorsunuz. Çok acı. Bu yüzden doğru bir madde olması gereken bir madde. Bel belediyelerdeki kayyum uygulamaları son verilecek. %100 doğru. Şimdi arkadaşlar kayyum öncelikle neden yapılıyor? Çoğunlukla işte doğu illerindeki belediye başkanlarına yapılıyor HDP'li falan. Belediye başkanı seçiliyor. Ondan sonra seçildiği, seçildikten sonra terörle bir bağlantısı çıkıyor ve kayyuma tanıyor. Kayyumu da işte belediye, şeye, hükümet atıyor onun yerine belediye başkanı. Ya kardeşim sen bu adam seçilmeden önce araştırmadın mı? Bu adam oy pusulanı, pusulasına resmini koymadan önce sen buna bakmadın mı? Bunun geçmişini sorgulamadın mı? Ya bugün biz bir, nasıl örnek veriyorum, bir işe kayıt olacak olsak, böyle motokuriyo olacak olsak, böyle büfe çalışanı olacak olsak, her her türlü ne çalışacaksan çalış, senin E-Devleti'nden 50 tane belge istiyorlar, bir sürü prosedür, bütün sicilini veriyorsun falan filan, ama sen belediye başkanı olurken öğrenemiyor musun bu adamın terörist olduğunu? Öğrenemiyorsun sonra adam seçiliyor gidiyorsun adama kayyum atıyorsun ya ata ata ama önce o adamı bir araştır baktığın adam tertemiz tamam ama seçildikten sonra kirlenmiş siyasete terör karıştırmış ona ata ama zaten o adam seçilmeden önce de teröristti. seçildikten sonra sen atadığın zaman demokrasiye zarar vermiş oluyorsun kimse şey yapmasın yani yalandan konuşmasın bunu böyle dile getirdiğimiz zaman İnsanlar şey diyor terör, terörist belediye başkanı mı olsun ya tabii ki olmasın ama öncesinde araştıracaksın sen bu devletin MIT'i var bir sürü istihbarat teşkilatı var İçişleri Bakanlığı var araştırmıyor mu? Araştıracaksın kardeşim bakacaksın temiz mi bir problem yok mu? ...o zaman adaylığına izin vereceksin. Yüksek Seçim Kurulu ne işe yarıyor? Yüksek Seçim Kurulu onaylamıyor mu bu adaylıkları? Neye göre onaylıyor? Ben gideyim şimdi YSK'yı, diyeyim ki aday olacağım. Benim her... Ya aileme kadar, hatta arkadaşlarımın ailesine kadar... ...herkese bakarlar. Sonra derler ki tamam siz temizseniz falan filan... ...işte şu oyu getirin falan... ...şu kadar imza, balımsız aday olabilirsin derler mesela. Ama doğudaki adamın... ...sen önünü açıyorsun bilerek... ...sen dediğimde burada AKP hükümeti... ...önünü açıyorsun, seçiliyor... Ondan sonra işte senin e, çıkarlarına uymadığında, çıkarların çatıştığında falan filan, bam gittin kayyum. Dediğim gibi yine sisteme şey çomak sokmak. ya yani Bu AKP'nin en sevdiği şey zaten sistemi mahvetmek. Sistem sistem dediğimde öyle yanlış anasışılmasın. Türkiye'de zaten güzel bir sistem yok doğru düzgün çalışan. Bir de çalışma çalışmayanı da böyle suistimal ede ede mahvoluyor her şey. Sonra ülkende benzinin litresi 17 lira oluyor. Dolar 15 oluyor, anlatabildim mi yani? Yüksek Öğretim Kurulu kaldırılacak çok doğru kaldırılsın saçma sapan bir konu yani kaldırılsın bence de üniversitelerimiz kesinlikle özerk olmalı bizim ilk 500 üniversite arasında neredeyse hiç üniversitemiz yok böyle bir tane falan var galiba Boğaziçi ya da Koç Üniversitesi tam hatırlamıyorum bu bunun sebebi üniversitelerin özerk olmaması. Ve son maddemize geldik. Baya da uzun bir video oldu. Son maddemizde de diyor ki öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin rektörünü seçme imkanı sağlanması çok doğru sağlansın. Dediğim gibi demokrasiden bahsettik, özellikten bahsettik. Seçilsin burada da aynı kayyumla aynı konu mesela o rektör terörist çıkabilir falan diyorlar böyle seçilen rektör kardeşim o adamı oraya koymadan önce araştır ya yani hatta sen bir insanın illaki terörist olup olmadığını öğrenmek için o insanın bir konuya bir makama aday olmasına da gerek yok sen ülkende tutmuyor mu bu kayıtları yani bakmayın konuşulacak çok şey var ama çok da video uzun olsun istemiyorum açıkçası biraz da yoruldum zaten sinirlendim neden çünkü yani ülkenin yönetimine talip olan insanlar popülist söylemler içerisinde yani. Arkadaşlar ben de muhalifim sizin gibi ama kusura bakmayın gerçekler de bu. Yani şu, şu maddeye bakın yani TRT yapılandırılacak. Nasıl geliyorsun? Nasıl yok. Efendim mesela kamuda kadın yöneticiler nasıl olacak? O kadın yönetici nasıl eğiteceksin diyorsun? Falan filan nasıl yok. Aynı şeyde de geçerli işte konu yani. Nedir onun adı? Ülkeyi kalkındıracağız. Nasıl? Bilime mi yatırım yapacaksın? Yatırım yapacaksan nasıl yapacaksın? Nasıl yok? Ya de ki biz ülkeyi kalkındıracağız. Nasıl kalkındıracağız? Şöyle yapacağız. Gençlerin teknoloji aletlerine erişimini teşvik etmek adına oradan vergiyi kaldıracağız falan filan. Böyle biz ya Ben burada şimdi konuşacak olsam sabaha kadar size planlı şey söylerim. Sanayimizi güçlendireceğiz. Nasıl? İşte İstanbul bölgesinde toplanan sanayiyi 81 ile dağıtarak hem nüfusun, kentlerin yoğunluğunu düşüreceğiz, İstanbul'un yoğunluğunu. Hem ülkemizin 81 ilinde de üretim olacak falan filan. Ama bunlar söylemiyor. Bu videoda burada bitsin. Uzunca konuştuk. Artık video formatlarını da böyle yapmayı düşünüyorum. Daha keyifli oluyor. Öte yandan hani bir masa karşılığına geçip konuşmak. Bilmiyorum. Biraz da böyle olsun. Beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Boş söylemlere inanmayın. Her zaman nasılını sorun. Her daim her konuda nasılını sorun yani. Bir ders görüyorsunuz matematik mesela. Onda da nasılını sorun. Konunun dibine kadar gidin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.